Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber şehir bulmaca oyunumuza devam ediyoruz. Onun ipucu bir şehir, bugünkü bulmacamızda tarihi eserlerden bahsedildi. Önemli Akarsular'ın önemli ilçelerini bahsedildi arkadaşlar. Dilerseniz videoya geçelim. Bugün sizlerden bulmanızı istediğimiz şehrimiz, ülkemizin Doğusunda bulunmaktadır. 35 yaş, ziyaya, mektuplar, düşten güzel gibi eserlerin sahibi Cahit Sıtkı Tarancı, 1910 yılında bu şehrimizde doğmuştur. Kızıl elma, altın ışık, Türk yöresi gibi eserlerin sahibi Ziya Kalp 1875 yılında bu şehrimizde doğmuştur. Sizlere tanıtmaya çalıştığımız şehrimizde Yontma Taş Devri'nden Cilalı Taş Devri'ne kadar uzanan tarihi eserlere rastlanmaktadır. Bunun için en iyi örnek Silvan yakınlarındaki Haruri ve Ergani yakındaki larp mağaralarıdır. Şehrimizin en önemli yiyeceklerinin arasında Burma, Kadayıfı, ilk akla gelenler arasındadır. Ülkemizin en önemli Önemli akarsuları şehrimizden geçmektedir. Avar, deve, geçidi, göksu, Hanik çayları bu akarsuya katılır. Şehrimiz tarihi eser bakımından çok zengindir. Şehrimiz tarih boyunca birçok imparatorluğun hakimiyetine girmiştir. Eserlerinden Ulu Cami Martomak Kilisesi. Dünyanın en geniş kemerli taş köprüsü Malabadi bu ilimizdedir. Silvan Köprüsü, Mervani Köprüsü, On Gözlü Köprü olarak da bilinen köprü şehrinin en önemli akarsuyunun ismiyle anılır. Bu şehrimiz sizce hangisidir? A. Şanlıurfa B. Gaziantep C. Adıyaman D. Erzurum E. Diyarbakır F. Erzincan G. Van E. Muş Sizce bunların arasından hangisi? Yorumlar kısmına yazın. Şehrimizin sınır komşularından arasında bu illerimiz bulunmaktadır. Malatya, Muş, Bingöl, Mardin, Şanlıurfa, Şehrimizin ilçelerinden bazıları Bismil, Çelmik, Çüngüş, Ergani, Hani, Lice bunlar şehrimizin ilçelerinden bazılarıydı. El Cezari teknolojinin babası denilen insanlık tarihinin ilk robotik te teknolojilerine yoğunlaşan kişi bu şehrimizde doğmuştur. 1136 yılında doğmuş, 1206 yılında vefat etmiştir. Şehrimiz M.Ö. 3000 ila 4000 yıllarında Huriler tarafından yapıldığı tahmin edilen yaklaşık 5800 metre uzunluğundaki surlarla çevrilidir. 4 ana giriş kapısı bulunmaktadır. Dağ kapısı, Urfa kapısı, Mardin kapısı, Yeni Kapı. Surlarda toplam 82 adet burt bulunmaktadır. Sizce bu şehrimiz hangisi? A) Şanlıurfa, B) Gaziantep, C) Erzurum, D) Diyarbakır. Bu şehrimizi bulabildiyseniz yorumlar kısmına yazın. Size 10 ipucu vererek tanıtmak istediğimiz şehrimiz pakırdı. Umarım bu şehrimizi bulmayı başarmışsınızdır. Mutlaka yorumlar kısmına hangi il, illeri bulduğunuzu yazın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olun, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın, sevgiyle kalın.